Evet arkadaşlar, Edremit'teyiz, Edremit Akçay Caddesi'yiz şu anda. Aslan Bobinaj burası, dalgış pompa, hidrofor, satış servis, yedek parça, motor sarımı, elektrikli el aletleri, tamiri, bakım onarımı arkadaşlar. Buranın yeri Akçay Caddesi, hemen karşısı, bakın görüyorsunuz sanayi, sanayinin karşısında. Hemen sol tarafta da otogar var, Bahç e görüyorsunuz ağaçların arkasında, üst geçit var. Orası da otogar, hemen bunların karşısında arkadaşlar. Bakın Arslan Bobinerji'ye kocaman yazıyor. Dalgış pompa, hidrofor sistemleri, her türlü motor sarımı, elektrikli el aletleri, tamiratı demiş. 0543-641-0210 Nihat Aslan diye yazmış arkadaşlar. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Yetkililer zaten içeride. Ben size telefon numaralarını tekrardan en son söyleyeceğim. Bakın hemen girişte motorlar karşılıyor bizi. Bakın sol tarafı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın motor sarımı, hidrofor. Dalgıç pompa gördüğünüz Bak, gibi. en güzel pompa şu. Bunların satışı da var arkadaşlar. Yedek parçası tamiratı da var gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> bakın görüyorsunuz yetkili zaten şey burada bakın şey müşterisi koyuyoruz. var. Türek pompa mı? fiyatı soruyor, araştırmasını yapıyor. Mesela 210 euro demiş. Altın yetkili babasıyla de beraber türenin çalışıyor. Türenin. Bakın burası arka taraf atölyesi görüyorsunuz arkadaşlar motorları. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi size telefon numaralarını söyleyeceğim buranın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın yerde de motorları görüyorsunuz. makaplara bakın. Görüyorsunuz bunların tamirini yapıyor arkadaşlar. Şimdi telefon numaralarını söyleyeceğim ben size. Şöyle devam edelim. Bakın görüyorsunuz motorları. Şimdi... Ee... Evet arkadaşlar dükkanı gezdik, şimdi telefon numaralarını söyleyeceğim ben size. Normal telefonu 373-6383, cep telefonu 0543-641-021, biraz önce söylediğim gibi hemen Otogar'ın karşısında burası. Yeni Otogar'ın karşısında aynı zamanda sanayi sitesinde karşısına denk geliyor. Edir'e mütte iseniz, dalgıç, pompa, hidrofor, motor ile ilgili bir ihtiyacınız, sıkıntınız varsa buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.